Evet dostlar, hoş geldiniz diyecektim ki tam olarak da onu dedim zaten. Birazcık hafiften boş yapılma da aktif. Şu anda Alank normal durumda, her yer çalışıyor en sonki açışımla birlikte. Şu an neredeyiz? <gülüyor> ha düzeldi şükür. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün böğün böğün böğün böğün canlı dert var mı? Hayır, onu yapmayacağız. Şu anda bugünkü yapmayı istediğim birkaç şeyden bir tanesi açıkçası. Öncelikle şu şeyleri yapmak. Gördüğünüz gibi bak eritiyor falan filan ya. Şu anda yapmam gereken şeylerden bir tanesi. Şu anda bu beklemede. Bunu açtığım zaman elektrik patlamıyor zaten. Bildiğiniz gibi artık elektriğim bir tık daha iyi. Şu anda bu bize levha üretmesi lazım biraz. Ürettin mi? Üretir misin arkadaşım? Sağol. <gülüyor> Şimdi biz şeyi ürettik. O makine diyordum ya size kömür kömürü. Ben kömürü video dışında açtım. Çok sıkıntılı mı? Hayır bence çok değil. Şimdi şu taraftan kömür getireceğiz. Ha tabii önce template falan hazırlamam gerekiyor biraz. <gülüyor> Bir de birazcık bakırdan boru üretmem gerekiyor ama boru şu anda çok sıkıntı değil. Yani boruyu elle de araklayıp üretiriz yani bir şekilde. Hmm. <gülüyor> Gidip şey almam gerekiyor. Birazcık plaka. En son ben bayağı bir şey ürettim. Şu anda bu buraya fullenmiş bir şekilde gelmektedir kendileri. Ama benim yapmak istediğim daha iyi bir şey var. Şuradan birazcık alacağız. Birazcık anlayışım o kadar benim. Şimdi önümde iki seçenek var. Ya bu bölümü iki bölümü tekleyip birleştireceğim. Ya da direkt iki bölüm olarak birinci bölümün devamı olarak atacağım. Yani devam videosu gibi. Yani ikisi tek bölüm yapacak. Tek bölümlü kişi iki bölüme dağıtacağım. Şu anda gördüğünüz gibi güçten kömür jeneratörü aktif şu anda. Su çıkartıcı içinde om evet sigorta gitti yine gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Birazcık Kemal'dan şey durmasını istiyorum. Ayrıklaşmalarını istiyorum açıkçası. Tamam, yeterli şimdilik bu kadar. Şimdi benim bu kadar MK2'ye takmış olmamda da bir sebep var. Yani genelde bir şeye takmam için bir sebep aranır değil mi? Ve bunda da bir sebebim var benim. Şimdi öncelikle yapmam gereken <gülüyor> şeylerden <gülüyor> bir tanesi. Çok fazla bir boğaz temizleme operasyonu geçirdim. Videodayken. Şu anda şu en yakındaki kömürü bir tarattık. Şu an şöyle gideceğiz. Okey. Bir, bir en kötü bir bin metrelikte var. Hatta o bin metreliktekini birazcık zenginleşince kömür üretimine getiririz biz onu. Neyi bu abi? İyiyim abi bir tane daha aldık. Hatta ilk geldiğinde şeyleri boostlarız. Bir tane yaparız, onu boostlarız hemen. Çünkü şeyler pahalı. Zook modunda şöyle inşa edip, şuradan şu salyangoz'u alalım biraz. Aa, evet, bak kafama atmaya başladı bile. Şu yaratıklar. Bunlar böyle ya. Hafif nankörler biraz. Bak şimdi bunlar benim üstüme mi zıplıyor? Hiç çok sıkıntı aslında da. Lan oy. Yapay zekalar gelişti biraz ha. Lan um dur ya. Aman bir dakika şu an şu an ölebiliriz. <gülüyor> Bu arada şu an ölebilme riskimiz var. Artık var. Daha fazla var artık. O bir tane daha taktık peşimize. Yine yine çok güzel şeyler yapıyoruz. Şu an kritik altı şey geçtik canı. Şimdi şuradan koşa koşa bir geleyim de. Uf. Ramak kalmıştı ya. Bir de öldün müydü artık o kadar şey değil. Öldüğün yerden dönmek de basit değil. Eskisi gibi. Şimdi önce bir can fullleyip gitmeyi planlayacağım oraya. Çünkü zaten bildiğiniz gibi... Ha bir de şuradan boru üretimini de aktifleştireyim yavaştan. Çünkü... Bildiğiniz gibi boru çok lazım olan bir şey ama Boruyu yani çok zorlamayacağım İlk etapta elle üretip sonra seriye geçireceğim Bak oradaki şeyler çalışıyor ama hala var Çünkü ben oraya öyle jeneratör odası gibi bir şey koydum Yani çok dokunmuyor bize. Sadece işte şuradaki elektriğin, şuradaki elektrik bitti miydi? Fabrika Gigi. Akşam mı oluyor ya? Akşam olmayaydı iyiydi. Burada akşam olmasına engelleyebileceğimiz hiçbir şey yok bu oyunda. Yani ne bileyim işte akşam olmayı kapat falan filan. Normalde bir oyunda olması gerekirdi ama yok. Öyle creative mod gibi bir şey de yok. Burada burada bize birazcık saldırı uğradı, uğradı bildiğiniz gibi. Çok sallamadan gitmem gerekiyor şu an onları. Ne abi aha. Bak kömür karşımızda. Onda sıkıntı yok ama. Hah artık bir de bu var. Şimdi zupla bir önce şu karşı şerite doğru bir yol çekelim. Ha ben bunu niye çekiyorum? Of, gidiyorum vallahi. Şimdi benim bunları bu şekilde yapmamın sebebi burada da öyle vuran yaratıklar var. Bak gördün mü? Nasıl biliyorum oğlum? Fure'larda bildiğiniz yani saflarda bildiğiniz gibi 120 diyor artık öbür tarafta yok. Bu arada bu elektrik dayanmayacak bize. Bak borular geldi şöyle göstereyim ben. Ha bir de sıvı tankı mı neye öyle bir şey gelmişti. Göstermişimdir. Şimdi şunu bir koyalım önce. Çünkü buradaki kömür üretimi baş çıkartımı başlayacak. Şimdi burayı biz nasıl şey yapacağız, halledeceğiz. Ha bu arada geç renderlanma sıkıntısı var oyunda. Yeni fark edildi ama. Şu anda ben birazcık daha biyokütle odaklı çıkartmam lazım buradaki şeylerimi. Çünkü ben kömürün geldiğini gördüğüm anda üretime başlayacağım. Ha bu arada o yakıt üretimleri de her ihtimalle karşı duracak. Bir önceki sezonda öyle bir hata yapmıştım. Çok riskli hareketler. Şimdi yine şu duvarın arkasından toplama bagımızı kullanarak. Şimdi şunu bir koy. Kodun mu bunu? Ondan sonra şurada iki tane parça üret. İhtiyacımız var. Ondan sonra bir de biyokütlü üret. Bunun bu arada birazını da şeye kullanacağım. O su çıkartıyoruz ya makinayla. 32'yi 16, 16 böleceğim yani. <gülüyor> Şimdi sıkıntı üretmekte de değil. Sıkıntı onu kullanamamakta. Bak attım mesela. Şu anda artık üretim başladı. Gördüğünüz gibi kömür falan çıkıyor. Şu anda standart 120'lik çıkışla alacağız biz bunu. Artık bu arada şunu 9'a atayabilirim. Şimdi şöyle yapabileceğim en sistematik şekliyle yapacağım yani. Artık zaten bazı bir takım şeylerin içinden geçme özelliği falan da olduğu için. Ha bu arada bitti. O kadar ürettiğimiz şey boşuna yani. Bitiyor bir yerde. Ha bu arada bizim o tarafa gidip o taraftan çekmek de daha mantıklı. Yani hani az, az kaynak kullanmak için gelip bu tarafta üretek falan desek daha pahalıya patlıyor. Çünkü bakarı üretmek daha zor. Şeye göre. Şu bizim ikinin normaline göre. Yani sıkıntı üretimin bitmesinde zaten arada. Kireç taşı. ha heh. şimdi nasıl yapacağız ama? Elektrik çok patlıyor. Paptıracağız elektriği yani. Bak sekiz tane üretmiş sadece. Dakikada on ürettireceğiz. Tabi bu elektrik dayanmaz yine. Şunu, şunu alalım biz şu iki tanesine çünkü bu gider bu elektrik gidici güçten bir ökütle kop şunu bir kopart iki dakika bir gidiyor gibi oldu hiften de yani lan o 30 mega hıh? bir dakika lan hah bir an nasıl dedim çünkü öyle bir şeyin olmasının imkanı yoksa 42.5 megawatt'la şey üretmenin Tamam sigorta gittiyse sıkıntı yok yaparız geri sigortayı şu an 34 33 dedik 60 megawatt bastım şu neydi bir tane makina da şey vardı boost o boostu da alayım da full buna basayım en iyisi, ne yapacağım? Elimde şart yok Güçsüz sümüklü böcük yok bu arada olabildiğince de şey üretmeye çalışacağım ucundan, stabilleşmeden daha çok, 7, 8, 9, 10, iyi yaa bu üretsin öyle, 10 çıkartması lazım ki bana dakikada yetecek bu. Şimdi biz öncelikle şeye bir bakalım. Ben yani zaten burada bekliyorsun falan geliyor ya. Allah abi şu vidaları da sen. Sen bize öğrene kadar üret. Hayır bir de her zaman da üretim sürekli durup geri başlayınca şey de yapıyor. Artık zorlanmaya başlıyor fabrika. Şimdi şuradan bol bol bakır araklamam lazım. Siyantılı bir dönemdeyiz. Zaten buradan otomatik enerjiye geçmek her zaman böyle. Bak 60 tane çıkıyor iki taneden. <gülüyor> Diyorum ya zor. Her şeyin başı elektrik yani. Hani ileride yani o riski alırsan şey yapabiliyorsun işte uranyum falan getirebiliyorsun da. Kim uğraşır neye göre uğraşılır yani. Eve bir bir handa gidiyorum. Şimdi 60 tane ondan ürettim değil mi? Elektrik yok. Başka da ne bileyim? Nerede vardır ki öyle? ...çalabileceğim... Uuu <gülüyor> baya var. Bundan bir 60-70 tane çıkar en azından. Şimdi olabildiğince yüzlemeye çalışacağım da bunu. Çünkü zaten ilk 20 tanesi su şeyine gidiyor üretimine basalım bakalım şimdi bir tane 20'lik daha üretirsem ben buradaki çıkan şeyle bu benim için çok iyi olacak tam 115 120 yapılır ya Tabii eğer eğer o kadar şey çıkarsa telmer Bu kadarla ne oluyorsa o kadarını yapacağız o zaman. Kaç? Üç tane daha yapabiliyor. Peki. Çok da şansımı zorlamayayım. vardı son anda full damage'i almaktan kurtulduk. Mesela bunlar niye hala burda böyle? Alak da şunları. O saçma görüntüleri gitsin en azından. Bak fabrikanın içinde ağaç yetişiyor. Doğa dostu fabrika. Hıhı hı, vidalar bitti. Ver. Ver sen benim power shardlarımı, power shard. Şimdi önce şu şeyi yapalım. Şu hani köşede bir yerden boşluk vardı ya. Şura mıydı, neydi? buradan değişik şeyler yapacağız diyordum hani o değişik şeyler bu, bu gibi değişik şeyler için yani hop hop şeyin içine giriyor mu ya bizim hub'ın yiyor bizim hub'ın içine girmiyorsa dertli dertli şimdi biz buradan böyle çıktık ya Bu birazcık çap geldi bize değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Sen sende şöyle bir şey vardı. Temellerden rampa 2'ye gidelim. Rampa 2 deyip sonra da rampa 1 diyelim. Herhalde artık böyle çıkılır. Ha yoksa da şöyle yapalım. Hiç şu bizim eski yaptığımız yolu falan boş verelim. Dur onu silme. Şimdi de oraya birazcık şey olacağız da. Hayır yok. Burası bu kadar saçma durmuyor. Üst taraf kadar üstte çünkü birleşiyorlar ya tamamen. Onların ötürü daha fazla bir saçmalık oluşuyor. Ha bu arada mecbur rampa 1 koyacağız değil mi biz buraya? Bir anda çok yükseliyor gibi olacak ama Ki cidden baya yükseliyor da yani yapacağım bir şey yok Daha bir de 20 tane de buraya gidiyor yani düşün Şimdi şuraya en arkaya kadar birazcık yapıştırmaya çalışacağım. Uf, içim içim şey oldu ya bir an. Şimdi olabildiğince burayı da sıkıştırmam gerekiyor. Ha bu arada burası şimdi böyle geliyor ya hani. Burayı zaten biz sonradan değiştireceğiz tekrardan. Şu an şu üretimleri falan bitirebilmek amacıyla birazcık. Şu anda şurayı birazcık daha silip. Daha çok öbür tarafa yönlendirmem gerekiyor bunları. Bak aşağıdan mis gibi geliyor normalde ama. Horizon to Vertical. İnşa modu otomatik. Otomatik. Otomatiğin iki boyutlu versiyonu. Bir dakika. Ne farkı var abi? Oto 2D'nin. Moodle. şey mi? Bu bunun buradan gidip gitme inisiyatifine mi karar veriyor? Ha yok köşeli boruya geçiriyor. Anladığım kadarıyla. Böyle bir mod var. Neyse hadi bakayım oto 2D ile yap bir de. Ne farkları varsa hala anlamadım da. Oto 2D iyi kullansın bakayım bir de. Ha şöyle mi? Şuradan hani üretim dedik ya. Şuradan mecburen bunu koymam gerekiyor yine. Bu su çıkartımı için. çıkırıyor değil mi? Ne yapıyor bu? Bu suyu şu anda yukarıya basmaya çalışıyor kendileri. Ama yani bu konuda çok başarılı oldukları da söylenemez. Daha şu anda su yeni gelmeye başladı mesela. Ha bu da boşaltma moduymuş. Alıştı. Işte. Yine başlayacağız. Acaba ilk kömürleri elle mi getirsem? 150 megawatt gibi falan. Şuradan ana bir hatta bağlanan herhangi bir yerden alalım. Hat çok uzun peki. Buraya gelince uzun olmuyor ama peki. Aa yok gerçi elektrik gidiyor değil mi? Yok ilk üretimi mecburen elle getireceğiz. Tam sıkıntımız yok burada. Anladığım kadarıyla. Şimdi burayı direkt MK2 ile yapmayı planlıyordum. MK2 zor gibi biraz. Hmm, ne yapacağız? Nasıl yaparız veya nasıl aktarabilirim? Çok kaynak kullanmadan. Gibi gibi. 22. 22. Allah'ım Allah, buraya kadar. Şimdilik şeyiz. MK2'yiz. Çok kısa bir yer ama. Değerlilik seviyesi ha bundan sonrasında yükseltebilirink tabii ki. Şunu da yükselteceğiz dedik. Şunu da yükseltelim. Baksana kafadan direkt 200 tane şey gitti. Az daha zenginlik. Katarium'dan ekstra ekstra termine üretiliyormuş. Korktum bu arada şu ördekten. Ben de o yaratığı alıyorum abi. Hı -hı. Al. Bir yaratık mı dedi. Şimdi oradan 5 saatte ancak gelecek. İzliyoruz. Şimdi tabii ben buradaki şeyi birazcık daha güzelleştirmem gerekiyor aynı zamanda. Şimdi yapmam gereken şeylerden... şimdi geldin mi? gelmemiş geliyor mu bazıları yolda iyi iyi iyi iyi gayet iyi Şunu da alalım Ondan sonra şuradan itibaren bir tık yükseltip devam ettiriyoruz. Şimdi şuraya ayırıcı koyalım. Bu arada bu özellikler cidden çok işe işe yarar ve hayat kurtarır yani. Şu anda geliyoruz. Şuradan fotoğrafı da aldık. Yani çok bir değişiklik yapmadım. Kömür üretiminde aynı getiriyorum biz bir önceki sezonla birlikte. Şimdi, geldin geldin geldin geldin, içlerinden geçtin, geldin geldin geldin geldin. Eğer gelirse bugün Halledeceğiz Bu bölüm biraz daha durgun bir bölüm Çünkü yani olay burada size Sadece görüntüyü izletmek Benim sunabileceğim bir şey yok çok fazla Zaten 150 megawattla Başladı mıydı bir daha durmaz bu üretim Bunun niye böyle bir şey oldu? Allah Allah. eyse şuraya bir tane pompa atayım atmayacaktım da F Fabrikatör yüreği dayanamadı. İyi de basmaya başladı ha. Kötü değil yani, iyi basıyor. anda 127 megawatt'la üretime başlamış durumdayız. Ama tabii ki artık bir şeyleri yapmanın zamanı geldi. Bunu ana öğretime veriyorum abi. Veremiyorum. <gülüyor> Elektrik gitti. Dayanmıyor. Bir tane daha atacağız mecbur. 20 tane plaka istiyor. Iıı, nasıl yapacağız? Şuradan en iyisi ben bir gideyim de. Şuradaki boostlu bir üretim mi ney vardı onu bir çalayım oradan da geleyim. 120 megawattı nasıl geçtik ya bir anda. Tamam biyoyakıtı da söktük müydü? Immah öptepene koy. <gülüyor> Bu arada şu an SS alıyoruz ya. Screenshot alıyoruz ya videoların başının, videoların konusuyla ilgili. Bugün başka bir şey deneyeceğim. İki görüntüyü aynı anda birleştirmeyi deneyeceğim. Hayır öyle montaj programına sahibim, sıkıntı o değil de. Güzel durur mu? Soru o. Şu yapraklarda dön, gözüküp durmasın. Ney, 200 yüz mü olacak? 187 buçuk mu? Kötü be. Allah'ım 187,5 megawatt diyorsun. Şimdi bu yedek jeneratör olayını başlatmalı mıyız? Soru orada. Şimdi bence bunları bitirebiliriz artık. O garanti gelen şeydeki üretim vardı ya. şu boşta diyor. Mesela bu kömür yerine bağlı bizim şu elektrik yerine bağlı iken bütün ihtiyaçları görüyor mu? Ben onu koparttıydım ben son orada yetişsin diye. Evet, genel olarak bu şekilde yani hatta buradaki üretimler falan da bitti gördüğünüz gibi ama yani ben burayı bağlayacağım neyse izleyicin için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay ve elektrik patladı